Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Nerede Neste? Çekme. Evet arkadaşlar, 7 Nisan savurumundan sessizleniyorum. Çok ümitlendik. Bugün olur diye yağmuruydu. Ben savurumu yaptım şimdi. Ee, gelen giden yok. Bakalım arenanın bugün gelmedi. İçeriğime devam edeceğim. İnşallah heyecanlanmazsak, unutmazsak içeriğime devam edeceğim. Ee, öpüyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 38 artı 6'dan hepinizi selamlıyoruz ama <gülüyor> hala doğumumuz gerçekleşmedi. Yalancı sancılarımız var. Bir de senin yorumlarını alalım. Yalancı sancılar böylese gerçeği düşünemiyorum diyorum ve konuyu kapatıyorum şu an. Mesela arada oluyor. <gülüyor> Evet gerçek olup olmadığını anlamamız için dinlenmesi gerekiyormuş dinlendiğinde de eğer sancıları devam ediyorsa gerçek sancı oluyormuş gün geçtikçe inşallah size buradan bilgi vermeye devam edeceğiz hoşçakalın. Evet şu sanırım şu an çekiyor ee, sabah uyandığımda nişan geldi şu anda da ufak sancılarım var çok heyecanlıyım uyuyor. E, doktorumla konuştum. E, doktorum hani 2-3 gün nişan geldikten sonra 2-3 gün sürdüğünü söyledi doğumu. Hmm, bilmiyorum. Şu an ufakta olsa yine sancılarım devam ediyor. Ama büyük ihtimalle de akşama dedi daha çok oturur dedi. Ama henüz e, şu an Okan'a haber vermedim. Çünkü uyuyor. Ne kimseye haber vermedim. Öyle bakalım. Sibir Sabah'dan ben şu kamerayı açmakla uğraşıyorum. Heyecanla kamerayı bile açamadım. İnşallah serüvenimiz başlamıştır diyorum. Ee, burnum da şişmiş galiba. <gülüyor> yani şey da burnum şişmiş doğum yakın falan. Bilmiyorum, acaba bugün mü olacak? Yani açıkçası yani 16 Nisan bugün e, tarihlerden. E, 17 Nisan kayınpederimin ölüm yıl dönümü. E, o yüzden 17 Nisan olsun. Okan hiç istemiyordu ama ...nasip sağlıklı olsun. Yani bunun... ...gününün bir... ...bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani yorum yapamıyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an nasıl çıkıyorum, ne yapıyorum, saçım başım ne alemde? hiç bilmiyorum ama... ...doktorum sadece bul bul e, dinlenmemi söyledi. Ben hatta dedim pilates topunda falan zıplayayım ama... E, ...bir ihtimal doğum için gücü ihtiyacım olacak. O yüzden dinlenmemi istiyor şu an. Peki ben ne yapıyorum? <gülüyor> Kesinlikle dinlenemiyorum heyecandan. Ee, i̇şte dualar falan açmayı düşünüyorum YouTube'tan. Ee, daha sonra <gülüyor> hastane çantası videosu çekecektim. En azından dedim onu çekeyim bari. Hani şu an daha iyiyim. İyiyim. Şu an heyecandan böyle konuşuyorum bakmayın. Yani. Acı falan çekmiyorum. Ee, sadece ufak ufak sancılarım var. Ee, bir de bir defa böyle bir deneyim yaşadığım için ne olacak şey var birazcık kaygısı telaşı onun çok şükür iyisiz şu anda Bilmiyorum. baba oluyorum lan baba oluyorum baba saatte bak bu saatte mu olur daha Bismillah aşkım ya <gülüyor> kurban olurum sana oh. sonunda, sonunda sonunda hadi ya da çıkalım hadi <gülüyor> kırmızı yanıyor ama çekiyor geldi <gülüyor> Ehehehe Güneş <gülüyor> gözlüğü yok He? Güneş gözlüğü e, Arabada yok mu? Ağır yok Güneş. Güneş gözlüğümüz olmadan doğranmıyoruz Dur bak kardeşim e, Dur bir dakika sen nasıl giyeceksin? Tut bakayım şu kamerayı <gülüyor> Çalışıyor mu? <musun>? Evet <gülüyor> Çıkarıyorum. Neresi biliyorsun? Korkuyorum ama şey yani benim bu aciletimle eve yol varsa değil korkuyor. Yok ben o işi öndürüyor artık. Bugün olacak o iş. Allah'ın izniyle. Neden? He? Neden? Ona göre ısrar yapacağız. Gülsü, Aren gelmeye hazır mısın? Aren hanım, Pişkırık ailemizi ailemize dahil olmaya hazır mısın kızım? Hazır ki geliyoruz. Seni almaya geliyoruz. Hadi inşallah. İnşallah. Allah'a emanet olun. Bunun da güzel, et, abi. Başın gözü sen de. Sabah 7. Sağ ol yavruyu. Mis girdi ama Vallahi gel. Kaç gündür güneşli, <gülüyor> güneşli. <gülüyor> Anam gibi yavruyu. Yavaş dikkatli. Doğru mudur? Pardon bir şey yok. Ne demek daha? nasıl net bir şey yok ya? Ne? Az kaldın evde kucama veriyordum çocuğu. Hala ne? net bir şey yok diyorsun ya. Ne? O kadar düşünce yüksek ki yani, sen anlamıyorsun. Ben anlıyorum. Doğru, doğruyorsun. Doğru ya. Doğru ya. Yani, Doğruyum. Doğru, doğru baba oluyorum ya. Yani. Oh, baba mı oluyorum ya? diyorum ki arene herkes oruç ana hariç yani ne yapalım iftarı birlikte mi açsak acaba <gülüyor> bir şey benim yüzüm şişmiş ya doğum olacağı ama yüz şişiyor diyorlar ya dedim ki makyaj yapacak olsam da gideyim hastanede yapayım bari Kendini, kendimi iyi hissetmem lazım çünkü şu an bunu gördüm kendimi hissetmiyorum ben iyi hissediyorum mükemmel seni çok güzel ya. sen jilet gibi olmuşsun aşkım ay başka. senin güzelliğin Kızına süslendi resmen adam. Hayır ya, hangi yerde süsleneyim aşkım? hadi yani be. <gülüyor> ya kıyamam. Orucunu yaptı, namazını kıldı, yattı. <gülüyor> Aran dedi ki, sen de tutarsın orucunu. Aa, geliyorum ben. <gülüyor> Kaldırdık babayı. <gülüyor> Çok icanlı. Baba oluyorum. Nasipse inşallah, Allah'ın izniyle. Sağlıkla gelsin bebeğim, sağ ee, dün Dün, zaten dün başladı, dün geldi nişanımız. Ama sancıların düzene girmesini bekliyorduk. Yani şu an hala net bir şey yok. Ee, yani doktora bağlı ama yani zaten bugün yarın olacağı nasipse net gibi duruyor da yatış olur mu şu an gittiğimizde onu bilmiyorum açıkçası. Belki hani gidin yürüyüş yapın falan da diyebilir ama yani şu an sancılarım düzenli geliyor. Bayağıdır anlamaya çalıştığım sancılarım. Ya sence anlıyorum ama Arkadaşlar, şu düzden muhabbeti yağmura, anlayamıyorum. Arkadaşlar, Yağmur'a kalsaydı, acı yemin Acı eşim ediyorum, çok yüksek benim. Yağmur'un acı eşiği o kadar yüksek ki <gülüyor> dövme yaparken uyuyabiliyor falan yani. O öyle anlayın. Dövme yaptırırken, bir de şeyle, bacağının arkasından acı, acı, acı, acıyan yere... Yağmur'a kalsaydı... Yağmur çocuğu doğuracaktı, doktor doktoru arayacak da ''Hocam bir çocuğu doğurduk ne yapalım?'' diye. Ya, ya diyorum ki bak 5 dakikada 1 bir, bir saat saydım. 1 saati 5'er dakikaya böyle diyorum ki ''Dizenden arasak diyorum. Hayır hayatım olur mu öyle şey? Niye acele ediyorsun? 1 saattir 5 dakikada bir sancı Ama ben, ben diyorum ki ben gideceğimiz zamanı bilirim. Ben hissederim bak hissettim aradım doktoru şu an gidiyoruz. Dün gece arasaydın bence şu an doğmuşlar <gülüyor> gibi. İşte böyle düzende değildi adamcağız derdi ki, git büyük ihtimalle sabah gelirsiniz siz diyecekti. Ki ben bir de orada çalışmışım, sistemi de biliyorum. Ve hastaları ne şekilde, neden geri yolladığımızı da biliyorum. Diyorum ki ben gitsem bile beni geri yollayacaklar diyorum, anlatamıyorum. Yok, sen işte doğurmak istemiyorum. <gülüyor> Bana öyle diyor. Ya ben niye pla doğurmak istemiyorum? Pilates yap diyorum, pilates yapmıyor. Gücüm yok. Dün bir bayılmışım, yürüyüş yaptık. Bir geldim resmen bayılmışım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Silik. Ya ben uzun zamandır ilk defa böyle kaldım Değil mi? Evet. İlk defa böyle uyuyakaldım. Bunu geçerdin, niye bunu bekledin ki? Hem yaşı var sağ olsun. Ama şerit, iki şerit zaten. İki şerit de tuhaf gidiyordu yolda. <gülüyor> ben karımla çocuğum tehlikeye atamamız. Zaten zor babayım ben ya. Öyle yani, şimdilik bakalım. Diyeceklerimiz bu kadar. Ee, hastanede... Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. İnşallah iki kişi gidiyoruz, üç kişi geleceğiz. Ya doğuma da böyle havalı girmezsin ya. Ne havalı oldu ya? Yani şu an sanki Aa. hamile sen değilsin benim gibi görünüyor ya. Ha gerçekten hamile kesin benim ya. Yağmurlu hiç alakası yok. Şu elme baksanıza. Hiç kötü. Ya tutuyor beni ya. Tatlı burnu. Ya bu hastayken de yapmazsın şunu. Hadi kız. Oyunlar fazla ama. <Gülüyor> Sen ne biçim halısın ha? Sen nasıl ailesin? Yalan söyleme be! Yemin ediyorum hastanedeyiz. Gerçekten mi? Vallahi. Ay kalbim ince geliyor. Sakin ol. Tamam, Gelelim tamam. hemen. Gelin gelin. Oo, hadi bak tamam, hadi. Hadi görüşürüz. Hayret. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Ne biçim ailesiniz siz? Ha? Nasıl ailesiniz? <gülüyor> <gülüyor> anne yatışımızı yaptı doktor. Hadi canım. Bekleniyorsunuz, evet. Ee tamam ben henüz uyandırıyorum ama. Tamam yağmur tamam. yağdı. Şimdi Zeynep anneme dararız. Anne... Plan yapalım Aynen. Kimin haberi var dedin? Ee, Yağmur'un, bacımın haberi var. E şimdi Hı. senin var. Şimdi şey yapacağım işte. Annemi Aynen, anne, Aynen. Tamam, tamam anne. Sen de valizin falan hazırladı şeyine gel. Valizinle tamam. gel. Tamamdır. Tamam. Bye bye. Alo. Efendim. Nasıl ailesin sen? Ne oldu? Yoksa kızım mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> torun, torun geliyor torun. <gülüyor> vallahi de sancısı mı geldi. Bu ne sancısı? Hastanedeyiz. 3 cm de açılması var. <gülüyor> Gerçek mi diyorsun sen? Oğlum, ne zaman gittiniz? Vallahi 2-3 saatten beri buradayız. Hiç sonra... çocuğum hiç sana haber vermez Ama yatış yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorduk O yüzden zaten doğum öğleden sonra falan olur dedi doktor şimdi Daha yeni yatırdık işlemlerini falan yaptım Yağmur'un Eşyaları falan çıkardım işte şimdi makyajını falan yapıyor yani Geliyor torun Ge Hemen gerek mi şimdi? E tabi gelebilirsiniz Tamam çocuğum tamam, tamam iyi Haydi görüşürüz anne bay. Duaydığımız aşkın kalp sesleri. Hmm. Bak, kuvvetli Bu da beş çok neyse. Evi takıldığı için rahatım. <gülüyor> evet, ben senin yorumlarını alayım. şey bir kızımın alt. kalp atışı seslerinden seninki çok duyulmuyor. Çok az daha sesli alabilir miyiz? Biraz Ebu bir Dura'ya takıldığı için asalak gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyiyim çok şükür. Evet. Gelişmelerden <gülüyor> haberdar edeceğiz arkadaşlar. Çok. bir kelime söyleyebilirim. Tahminimin çok çok üstünde bir duygu. Allah ım. isteyen herkese nasip etsin. Bambaşka bir duygu. Yani bunu gördüğüm zaman böyle hani sokağa atanlar, edenler ya bu tip insanlar aklıma geliyor abi. Dünya yemiş bir melek. Ya yani hele ki sevdiğiniz kadından veya adamdansa bambaşka bir duygu. Yani kelimelerimi izah edemiyorum. İnşallah biraz toparlanınca sizinle de paylaşmak istiyoruz. O kadar, şu konuya da değinmek istiyorum, o kadar güzel mesajlar aldık ki, yani sosyal medyaya girdiğimiz günden beri, ben böylesine bir sevgi görmedim. Yani on binlerce mesaj var ama bir tane kötü bir mesaj yok. O yüzden sizin dualarınız, bugün çok zor bir gün atlattık. Eminim ki bunun rolünüz çok yüksek. Hepinize tek, tek, tek, tek, Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ee, evimize gittiğimizde Biloğumuzu sonlandıracağız. Ee, çok teşekkür ederiz. Evet. Öpüyoruz. Ufacıklı süreçten bahsederiz. Merak edenler için. Evet. Öyle, Öyle sonlandırıyoruz. <gülüyor> Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir şey. Çektiğiniz her şeyi değiyor. Onu gördükten sonra her şey bitiyor. Evet. Korkmayın. Korkmayın arkadaşlar. Hı. Ne olursa olsun kendinizi artık yani teknoloji gelişmiş halde Güvendiğiniz uzmanlara teslim edin ve arkanıza bakın. Gerçekten elinize alacağınız şey mucizeden başka hiçbir şey değil. Yani şuracıkta ömrüm yatıyor yani. O kadar söyleyeyim size. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Merhaba. Bakın. <gülüyor> Biz artık evimize gidiyoruz. Attık arabayı. Attık arabayı Aram Nehir'e. Dedik yeter hastanede bu kadar. Bir güncük iyi. Yeterli sana. Burada içinde uyuyormuş olmuşuz. Arabayı sevdik. Şimdi babamız da gidiyor. İlaçlarımız alacak. Öyle eve gideyim böyle. Birazcık rahatlayayım falan. Serüvenimizden size azıcık da olsa bahsedeceğim. Ama çok şükür iyiyiz. Araba mis kokuyor. Mis mis. Burada da halamız var. Halası bak bakayım. Ay. Hepinize selam tekrardan arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra anlayacak çekebildik bu içeriğimizin Eren iki devamını. <gülüyor> evet, ağen dişlerin falan çıkardı. Biz anlayacak <gülüyor> çekebildik. <yani>. Bebek zor. <gülüyor> yani kolay bir şey değil. O yüzden süreç bu yani... kadar ilerledi. Çektiğimiz içerikte atladığımız kısımlar oldu. Çünkü doğumun belli bir kısmı sıkıntılı geçti. Bundan dolayı içeriğimize devam edemedik. Ama şimdi... Ben yine kendime bakıyorum. Kameraya bakacağım kendime mi? Öldüm burada ama. Hello! <gülüyor> Biliyorsunuz ki ilk izlediğiniz görüntülerde sürecimiz kısa bitti. Çünkü doğumumuz zor oldu. O yüzden de aklımıza vlog çekmek gelmedi. O anda kötü anlar yaşadık. Sizlere ben hemen kısaca özet geçirmek istiyorum. Arkadaşlar zaten doğum sürecini şu anda izlediğiniz vlogtan anlıyorsunuz. Sadece oradaki boşluğumuz. Yağmur, Sezaryen'e birden... Giriyor ve çocuk çocuğu alıp biz çıkıyoruz. Aslında <gülüyor> öyle değil. Oradaki aralıkta biz gayet normal doğum ilerliyorduk. Yağmur 7 cm'e kadar açılması vardı. Doktorumuz her şey normal. Ee, 7-8 dedi ee, Annemler de 7-8 cm. Demiş. Evet, yani 8 cm'e kadar gitti. Ee, kadınlar daha iyi bilir tabii ki. 10 On... olduğunda? Doğum oluyor. Yani artık oluyor ya ucun şey. <gülüyor> çocuk doğum kanalında suyunu patlatmışlar falan. Tabii. Doktor suyunu patlatmış. Yani gayet normal doğum ilerlerken... Ben de yanlarındaydım. Yani doktor ben tuvaletteydim. Çıkamadım hatta orada. Bir baktım doktor gelmiş içeri. Yani bir doktorun bana odaya geldiğinde şey dedi. Yağmurcuğum dedi. Şimdi ben senin son muayeneni yapacağım. Hani belki son insanca verilecekti bana. Çünkü epidural ikinci doz yapıl evet. yani Prenses doğumunda epidural ikinci doz yapıldı bana. Ee, ondan sonra zaten ben sancılarımı hiç hissetmiyordum gibi bir şey artık. Sancılarım yok olmuştu. Ee, ondan sonra doktorum bana dedi ki yani sancı ıı, düşünmeye başladık artık son dakika sancılarım yok yok olunca. Dedi ki sana e, şimdi muayene yapacağım. E, ondan sonra doğumunu şekillendireceğiz dedi. Hani ben sana ne, ol, no, ne olmayacağını söyleyeceğim dedi. Tam da o sırada <gülüyor> Okan da odadaki tuvaletteydi. Normalde ben muayene yapılırken ok Okan odada hiçbir, hiçbir şekilde istemedim. Ondan sonra muayene yapılırken o tuvaletten çıkıyor. Herkesi <gülüyor> doktor dışarıya çıkarmış yani artık son bir hamle yapacakmış ki doktor hani bebeği almak için. Yani şey dedik hep son vuruşu yapacağım çünkü o vuruş yapıldığında normal doğumu alabilirlerdi beni. Ya son o ana, ana kadar Yağmur'un aslında sancıları falan hep normal seyrediyordu yani gayet güzeldi 80-90-100 sancılar bu şekildeydi, aralıkları düzenliydi. Birden kesildi. Birden. Birden Yok tık dedi yani ne sancı var ne ya bebeğin kalp atışları 150 140'lardan birden 60 70'lere düşüyor. Ben de şimdi anlamıyorum. Sordum doktora. Dedim ki hocam bu dedim 60 70 bebeğin kalbi değil miydi bu? Evet Okancığım dedi. Önümde ama yağmurda şey, yatakta. Ben de başındayım. Bir yandan NST'ye bakıyorum. Bir yandan yani şu doktora an, bakıyorum. Evet, son muayeneden bahsediyorum. Evet, son muayeneden bahsediyorum. Hocaya bakıyorum. Hoca dedi yok dedi. Okancığım bir sorun yok dedi. Gayet normal falan. Derken... Ben bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydım zaten. Ta 5. santimden beri. Derken kalp atışları yok oldu. Yok Şimdi, oldu. Or hiç yok yani. Hiç, hiç yok. Ya. Benim kalbim zaten... Doktor arıyor... Zaten Okan bembeyaz, Doktor bembeyaz. Ben nefes nefese nefes alamıyorum. Yani onu size anlatamam, o kadar korkunçtu ki. Yani o kaybetme korkusu çok çok kötüydü ya. Tamam yani... yaşama tatlım başvurdu. Aa, yani travma kalacak diye çok korktum ki. Evet. bir süre travmada kaldı bende de atlattım. Çok Neyse, süre. bebeğin kalp atışları birdenbire yok oldu. Ondan sonra ben bakıyorum, şimdi çok da anlamıyorum. Benim çok tıpla mutla bir yakınlığım yok ama sordum, biliyorum. O bebeğin kalp atışı, NST'de görünen ekrandaki olsaydık. Hocaya döndüm, hocam dedim... Hani çok bir şey de diyemiyorum, Yağmur doğum yapıyor, Yağmur stres yapmamam lazım. Hocaya bakıyorum, ekrana bakıyorum, Yağmur'a bakıyorum. Yağmur ekrana bakıyor, çok sakin. ben sadece hocaya Öyle bakıyorum. Böyle naif bir insan. Hoca dedi ki, yok yok dedi sorun yok, ben dedi işte burada dedi, kalbi neredeymiş falan filan böyle yapıyor bize derken, bana sorun yok derken cebinden böyle telefonu çıkardı. Val, o anı çok beğendim. Vallahi ben de unutmuyorum ya, hayatım sonuna kadar unutmayacağım. Telefonu böyle çıkardı, ameliyathaneye aradı, telefon açtı. Acil e, ameliyataniyi hazırlayın, sezaryan'a iniyoruz dedi. Acil Bunu dedi ya. Dedi. Tırnaklarımın ucuna kadar üştüm. Allah'ım dedim, ne olur yardım et neyse sonrasında ben o sırada yağmur orada çığlık kıyamet ağlamaya başladı tabi sakinleştirdik Bana bir yandan falan. Bir yandan hava takmaya çalışıyorlar, bir yandan küpelerimi çıkarmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar. Her yerimde küpeler hmm. var şeyde. Normalde doğuma gireceğim çünkü yani öyle hazırlamışız hiç aklımızda sedaden yok. Bu, Ki o bile açılmalarım yani. bile böyle çok sağlıklı bir şekilde ilerliyordu ki o anda işte böyle bir anda hava takmayız ben zaten kıyameti kopardım. O muayene edilirken de kıyameti kopardım. Kapıda herkes zaten benim o seslerime yıkılmış. <gülüyor> Allah'ım. Ya bu arada çok çok farklı bir olay. Sabah 6.30 7 gibi hastaneye gittik. Savurdan sonraydı. Bu bahsettiğimiz olaylar saat 4.30'la 5.30 arasında evet, zaten. Ben sabah o saatine bey sancı çekiyorum bu arada. Tabii. Aren'in dünyaya gelip ilk ağlaması, ilk çığlığı saat 5.17 zaten. Akşam 17. 17. Aa 17 17. 17-17 değil hatta onu söylüyorlar değil. 17-16 mı neydi? Yok 17-18 tam tam onun muhabbeti vardı. Hatta onun vardı. muhabbeti vardı. On, neyse ben onu 17-17 olarak kabul ettim. Orada montaj da silerim zaten <gülüyor> sorun yok. 17 17 de dünyaya geldi arkadaşlar. Ve 17-17-17. Nasıl yani? Nisan'ın 17'si saat 17 dakika 17. Bu çocuk Oha. kutsanmış olabilir mi? Tabii abi tabii. tabii. <gülüyor> <Benim> çok konuşuyorsun <gülüyor> Ondan işte bebeğimiz dünyaya geldi. Zaten Instagram'dan da takip edenler o kısa bir video şeklinde, yani kısa dediğim bir dakikalık bir videoda süreci basit olarak da anlattım. Tabii ben o aşağıdaki sezaryendeki kısımdan bahsedeyim. Benim epiduralim çıkmış. <gülüyor> Bilmiyoruz. Ben acil bir de ekstra spinalde yedim. Ondan bizim haberimiz yok. Biz bekliyoruz. Ama ben bekliyoruz. inletiyorum ama ben şeyden dolayı inletiyorum. Hem kusacağım yine kus kusasım geliyor. Hem bir yandan <gülüyor> e, aren'e düşünüyorum. Hani diyorum bir şey oldu. Saklıyorsunuz benden. Çünkü hala ben oradayken e, bir tane böyle bir cihaz var. E, doktorum o şekilde kayıp atışları dinliyordu. Hani doktorumun elinden bakmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim için doktorum benden sayıları saklıyor. Hala kayıp atışları çok düşük ve beni bir an önce hemen soymayıp e, kesmeye falan çalışıyorlar. Yani çok enteresan bir ortamda. Bebeği almaya İn çalışıyorlar yani. yani orada, Ama soru, aslında... Zamanla yarıştık yani. Sorunumuz. Evet. Neden böyle bir sorun yaşadık? E, aren içeride kordon. Düğümlenmiş. Kordon düğümlendiği için de aslında normal doğum seyrinde devam ediyor bebek. <gülüyor> ama son anda doğum kanalındayken artık annenin sancısı geliyor ama kordon kısa olduğu için bebek inmiyor aşağıya. İnmediği evet. için de bebek pes ediyor. Evet. Artık sancı gelmiyor. Her şey yandı. kanalda yani. Hatta aren doğduğunda kafası böyle kafası uzundu. Kafası böyle uzundu. Son kal kalmış. düzeldi kalmış. çok şükür. Öyle bir bok böceğimiz ya. bu şekilde dünyaya geldi. Ee, çok bizi şükür. izlediğiniz Sağ, sağ salim öderim. kavuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdi. Çok şükür <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ salim kızımıza kavuştuk. Ee, ben annelere, şey annelere şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> çünkü doğum videonun en çok bunu merak ediyorlardı. Hani sezaryanda ne yapmalıyız? Çok korkuyoruz deyip e, bana çok fazla mesajlar atıyorsunuz. Açıkçası ben normal doğum istedim. Sağ salim kavuşmanız önemli olan. Hani böyle halk arasında bir sezaryana duyunca bir tepki var mı? Sezaryan <gülüyor> mı? İşte biz eskiden sezaryan mı vardı diye. Sakın onları aldırış etmeyin. Bebeğiniz için ne sağlıklıysa zaten doktorunuz ve siz buna karar veriyorsunuz. Kesinlikle. Ve en iyi zaten bebeğinizi düşünen de sizsiniz. Ben açıkçası bir sezaryenin o anda duyduğumda bile hani şey oldum böyle. Yani sezaryen hani olmasam mı e, böyle gidişatında falan oldum ama o anki o korkuyla inanın ne sezaryen beni kessinler bizsiz ben öleyim yeter ki o yaşasın. Aynen psikolojisine girdim. Allah kimseye Ay, dediğim gibi. Aynen öyle diyordum da sen niye öylesin ya? <gülüyor> dediğim Allah. gibi. Korkulacak hiçbir şey yok anneler. Yani anne olmak kolay değil. 9 ay boyunca da süreç zordu. E doğum da tabii ki kolay olmuyor. Ama sonundaki mucize mucizeden sonra inanın var ya o acıların her şeyini unutuyorsunuz. Anlatamam yani. yani bambaşka Çok bir farklı bir, şey. bir his. Allah'ım isteyen, hak eden, bakabilecek herkese Herkes nasip etsin inşallah. Doğum konusunda ben de bir hamile olduğum için <gülüyor> ben de anlatmak isterim arkadaşlar. Gerçi ben de hamileyim demeyeyim şu anda. Gündem yıkılıyor bundan dolayı. O yüzden <gülüyor> şunu söylemek istiyorum sadece ben kadın olsam kesinlikle sezeryan olurum. <gülüyor> Yönlendirme yapmak adam. istemiyorum ama ben şunu çekemem abi. Ben orada o bebeğin kalbi düşüyor falan ben de sordum dedim ki neden dedim bebeğin kalp dışarı düşüyor. Kalp anne ıkınıyor. Anne, anne ıkınıyor. Anne ıkınınca evet. bebeğin yani düşüyor. Düşüş, dedim düşüş. ki düşüş. neden? Anne akınınca nefes almıyor diyorlar. Ya o kadar kutsal bir şey. Abi o, o, ben, ben orada ben orada şok oldum. Dedim ki yani bu kadar kutsal, ya bir bu şey kadar mı bağlı ya. dedim ya. Bir anne ile bebek, yani şöyle söyleyeyim size eşlerin zamile ise şunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, anne nefesini tutuyor ya bebek de nefesini tutuyor. Anne hasta oluyor ya bebek de hasta oluyor. Nitekim sadece doğumdan Hatta. bahsetmeyeyim. Sonrasından da küçük bir örnek vereyim size. Annenin ateşi var. Ya, aren hasta oldu. Annesi de hasta oldu. Arenin ateşi vardı hatta Süs fark etmedi. Süs yitması geçirdim ben sürekli evet. doğu soluk dönemimde. O küçücük insan bunu hissediyor. anne hasta olduğunu hissediyor. Ateşim Çok da değil. 38 derece ateşi var. Yok. Yani 39'dan sonra insanı ba basar mesela ateş. Ama Yağmur'un 38 ateşi vardı. Emmedi abi o. Anneyi emmedi yani. Hiçbir şekilde emmedi anneye. Gittik, mama verdik yani. Doktorumuz verdi. Tabii yani doktorumuz verdi tabii ki. Kafamıza göre vermedik tabii ki. Ben kafamıza göre verdik demedim. Dedin demiyorum, hayır mama verdik deyince insanlar şey algılayabilir biz Aynen. verdik. Yok, doktorumuz bizzat kendi eliyle ağzına bebeğin mamayı verdi. Çünkü annesi o ara iyice bir de Yağmur, işte ben bir daha emziremeyeceğim diye bir de tripler bu video çok uzar, ben sana Evet, bence de burada bir tabiri <gülüyor> Yayınımızda... vardı. Yok, bu yayın da değildi ya. Şey Içe karıştı. <gülüyor> evet, kanalımıza abone olmayı Aynen. unutmayın arkadaşlar. Umarım içerikten keyif almışsınızdır. Yani yo, sürecimiz çok yoğun ilerliyor. Hayatımız çok yoğun. Bebek alışma süreçlerken bu içerikler bu yüzden geç kaldı. Çok Sa güzeldi, Her evet. şey çok güzeldi. Bunu bilin yeterli, Korkmayın. Ah, duaydı. Nasıl güzel söyledi. Anne işlerin bir daha söylesene. Anne işlerim duaydı. Maladı. Ondan sen şey, önüm da... tarikatı biliyor musun? <gülüyor> Şunu da söyleyeyim. Hani ben eee elhamdülillah müstaz Allah <gülüyor> Allah var ama e, ben bu doğumdan sonra o kadar inancım daha da güçlendi, kuvvetlendi ki gerçekten bir mucize. <gülüyor> Neyse. Ee, inşallah içeriğimizi beğenirsiniz ve vloglarımızın devamı, gel devamı gelecek. Ee, bu doğum vlogundan sonra da biliyorsunuz ki biz tatile gittik. Tatil vlogumuzdan bundan sonra gelecek. Ee, dediğim gibi istediğiniz farklı bir içerikler varsa da yorumlarda okumak isteriz tabii ki. Evimizden evet. geldiğince artık Alan'la birlikte YouTube'a sizlere video çekmek.